3 bölü 4 kesirindeki pay ve paydayı tanımlamamız istenmiş. Şöyle güzel ve büyük bir şekilde tekrar yazalım. İşte kesrimiz burada. 3 bölü 4. Şimdi bizden istenen şey pay ve paydayı tanımlamak. Pay arkadaşlar üstteki sayıdır. Yani bu kesirdeki 3 sayısı paydır. Paydayı da bulalım. Payda da alttaki sayıdır. Yani bu kesirdeki 4 paydadır. Öyleyse bize birisi pay hangisidir diye sorduğunda cevabımız bu kesir için 3 olacaktır. Yani üstteki sayı pay diyeceğiz. Peki payda hangisidir diye sorarlarsa ne diyeceğiz? O zaman da cevabımız 4 olacak. Yani alttaki sayı. Peki bu kesir neyi temsil ediyor? Bu kesrin ne ifade ettiğini anlamak için 4 parçalı bir pastanın 3 parçasını ayırdığınızı düşünün. Mesela şöyle düşünün. Payda bize neyi kullanarak kesri oluşturduğumuzu gösterir. Yani aslında toplamda kaç parça olduğunu söyler. İsterseniz evet bir pasta hayal edelim hatta çizelim pastamızı. Kare bir pastamız olsun. İşte bu bizim paydamızın ifade ettiği şey bu pasta içindeki toplam parça sayısı yani 4. Kesrimizin üstündeki 3 sayısı da bize bu 4 parçanın üçünden bahsediyor. Yani der ki elimizdeki var olan, elimizde var olan dört parçanın üçünü kullanacağız. Ya da pastayı düşünürsek üçünü yiyeceğiz. Yemeğin arkadaşlar bir pastanın dörtte üçünü çok fazla. Neyse. Yani birisi size pastanın dörtte üçünü yedim derse o kişiden kaçın. O kişiyi de arkadaşlarınızı tekrar gözden geçirin. Neyse, pastanın şu maviye boyalı kısmından bahsediyor. O, o kısmı yemişler anlamına gelir. Aynı şekilde yuvarlak bir pasta olduğunu düşünelim. Şuraya şöyle yuvarlak bir pasta çizelim. Evet, bu da benim yuvarlak pastam. Şimdi 4 eşit parçaya ayırıyorum. Yani kabaca 4 eşit parça diyelim. Yine birisi bu pastanın 4'te 3'ünü yedim derse, Yine aynı kişi olabilir dikkat edin. Paydanın 4, payın 3 olduğunu anlarsınız ve pasta'nın baya bir kısmını, çoğunu yemiş demektir. İşte bu birinci parça, ikinci parça ve bu da üçüncü parçamız. Dördüncü parçayı da yemiş olsaydı, pastanın bütünü olmuş olurdu. Yani pastanın bütününü yemiş olacaktı. Ve bu dört paydayı temsil eder. İşte bu işaretlediğimiz üç parça, toplam dört parça içerisinden kaçının yendiğini gösteriyor.